Bugün 14 Temmuz 2021 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, günlük yaşam, düzen, sağlık, iş ve çalışma gibi kavramları öne çıkarabilir. Sabah saatlerinde ay ile kova burcundaki satürn arasındaki sert açı baskılayıcı ve kısıtlayıcı etkiler yaratabilir. Görev ve sorumluluklar zaman zaman üzerimizde stres yaratabileceğinden kendimize daha esnek ve anlayışlı olmaya çalışalım. Otorite figürleriyle gereksiz çatışmalara girmekten de kaçınalım. Öğle saatlerinde başak burcundaki ay boğa burcundaki ile üçgen açı yapacak. Yeni ve orijinal fikirler üretebilir daha cesur ve bireysel davranabiliriz. Yeni durumlara kolay adapte olabilir, yön değişiklikleri de yapabiliriz. İlginç ve farklı kişiler karşımıza çıkabilir. Bazı sürpriz gelişmelerin heyecan yaratması da mümkün. Akşam ve gece saatlerinde Başak burcundaki ay ile Yengeç burcundaki güneş arasında oluşacak destekleyici açıyla duygu ve düşüncelerimizi de dengede tutabiliriz. çevremizde kuracağımız iletişim daha uyumlu ve destekleyici olabilir. Karşı cinste ilişkilerimizde güven ve huzur verebilir.